Miken Kalesi'nde, Ege Denizi'ne ve bir vadiye bakan küçük bir dağın üzerindeyiz. Miken yalnızca bu yerin adı değil, aynı zamanda M.Ö. yaklaşık 1600 ile 1100 yılları arasında Yunan Anak egemen olan kültüre de verilen isim. Akdeniz'de Tunç çağı boyunca baskın olan üç kültür var. Kiklat Adalarında Kiklat Kültürü, Girit Adası'nda Minos Kültürü, ve burada Anakara'da da Miken kültürü var. Bu kale Mikenler güçlerinin doruğundayken inşa edilmiş ve birkaç kere genişletilmiş. Neden bu noktayı seçeceklerini anlayabiliyoruz. Vadiye hakim bir noktadayız. Düşmanları çok uzaktan görebilecekleri ve onlara karşı rahatça hazırlanabilecekleri bir yer seçmişler. Burada aynı zamanda oldukça büyük duvarlarda mevcut. Bu nokta doğrudan Ege ile Korint Körfezi arasındaki rota üzerinde. Miken, Güney İtalya ile Yakın Doğu arasındaki ticarette anahtar konumundaydı. Miken tüccarlar Yakın Doğu'dan İspanya'ya kadar bütün Akdeniz'de ticaret yaptı. Dik bir tepeye tırmanıp iri kaya parçalarıyla yapılmış duvarlardan ve aslanlı kapının altından geçiyoruz. Şehir duvarları genişletildiğinde içeride kalmış olan mezar dairesi A sağımızda kaldı. Daha sonra dik patikalardan geçerek saraya vardığımızda zirvede bir dizi oda görüyoruz. Bu odaların sonuncusuna Megaron deniliyor. Galiba bu kralın misafirlerini kabul ettiği salondu. Buradan geniş bir avluya çıkıyoruz. Uzak uçta iki sütunun temellerini zar zor ayırt edebiliyoruz. Bu sütunlar üstlerindeki bir taraçayı destekliyorlardı. Ve bu taraçanın altından geçince bir sahanlığa oradan da Megaron'a çıkılıyordu. Megaron'un merkezinde dört sütun ve bir ocak vardı. Bu mimari düzenin benzerlerini diğer Miken kalelerinde de görüyoruz. Burası Heinrich Schillmann adlı bir Alman iş adamı tarafından 19. yüzyılda keşfedildi. Bu iş adamı Homeros'un yazdıklarının büyük bir kısmının tarihi gerçeklere dayandığına inanıyordu. Homer Miken'i altınla özdeşleştirmişti. O yüzden Schillmann'ın neden bu efsanevi şehri bulmak istediğini tahmin edebilirsiniz. Neticede o, Miken'i ve altınları buldu. Schillmann, mezar dairesi A içindeki kuyu mezarlarda yaptığı kazılarda, Miken uygarlığının ileri gelenleriyle birlikte gömülen altın nesneleri buldu. Fakat bu nesnelerin Homeros'un anlattığından biraz daha eski bir zamana ait olduğu anlaşıldı. Bu yüzden, Agememnon'un altın maskesi gibi isimler gördüğümüzde, Bunlara biraz şüpheyle yaklaşmamız gerekir. Çünkü bulunanlara Homeros'un yazılarından isimler verildi. Bu buluş büyük bir heyecan yarattı. Mezar dairesi A'ya ve Aslanlı Kapı'ya bir kez daha bakalım mı? Hadi bakalım. Bu tepeden aşağı inerken solumuzdaki oldukça büyük bir mezar dairesini görüyoruz. Arkeologlar bu daireye mezar dairesi A adını veriyorlar. Bu kuyu mezarları barındıran mezar dairelerinden birisi. Şilman'ın ekibi bu mezarların birçoğunu kazmıştır. Bunlar aslen şehir duvarlarının dışındalardı. Fakat milattan önce yaklaşık 1250'de şehrin içinde kaldılar. Dairenin kendisi nispeten düz kireç taşlarından ve diğer levhalardan oluşuyor. Böylece mezarları çevreleyen kapalı bir alan meydana geliyor. Bu güzel dairesel şekil bize bu alanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Belki de burada gömülü olan atalarını yad ediyorlardı. Fakat burası bütün o eski ihtişamına rağmen şimdi harabeye dönmüştür. Yalnızca temelleri ve bazı duvarlar ayakta duruyor. Miken kültürü karanlık bir devre girdi. Ve bunun gibi Miken kaleleri tarihin tozlu sayfalarına gömüldü.